Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine akapella TTS ile alakalı bir olaydan bahsetmek istiyorum. Akapella grup firması dosya sistemini değiştirmiş. Yani ee, nasıl anlatsam ee, artık ses verileri dahili depolamaya. Atılmayacak. Ana dizine koyulmayacak. Yani dahili depolamadaki Acapella Voices klasörü yok artık. Acapella Voices klasörü var. Ama dahili depolamada değil Android klasörünün içinde. Acapella Grup firması bunu Android klasörünün içine atmak istemiş. Ve artık indirilen ses oraya kaydediliyor. O yüzden hani... Olsun ne var ki bunda diyebilirsiniz şöyle bir şey var Emoji okutma dosyasını atarken zorlanabiliyoruz acapella TTS'nin içinden girip sözlüğü içe aktar demek fayda vermiyor maalesef çünkü e, ne, ne bir e, daha doğrusu nasıl bir ilginçlikse konuşamadım kusura bakmayın Sözlük dosyasını o şekilde görmüyor. Görmediği için de içeri aktaramıyoruz. Bunun için ne yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Zarchiver Pro. Zarç. Bu sardikos.zip 10. Bu Görüntüle. Şimdi Zarch. Bunun içindeki Plusortile.tur.userdiko. Dosyayı seçelim. Bir tanesi gösterelim. Etiketsi çıkartıyoruz. 33 1 ile 13 arasındakiler gösteriliyor. Ama çıkart düğmesine bir kere daha basmadan önce şöyle yapıyoruz. Podcast ve... Archives 30 Android 10 on... Bakın şurayı iyi takip 70. edin. com.android. Ben com.android. com.android. Com. E nokta 18 Ekim 2021 10 21 küçüktür dir büyüktür Evet şu konumu dikkatli dinleyin. Android klasörünün içinden ne oluyor? Data storage emulated 0, Android liste dışında yeri. Evet bu e, Android'in Android klasörünün içindeki e, data klasörünün içinde oluyor artık ses veri dosyaları com.ekipdegroup.android.tts 18 Ekim 2021 10:21 Küçüktür, dir, büyüktür. Liste de Zarchiver Pro. diye bir konumun içinde kopyalanacak artık ses verileri. Giriyoruz. Files 18 Ekim 2021 10:21 Küçüktür, dir, büyüktür. Dosyalar diyor. Giriyoruz. Play voices Evet artık Acapella voices voicelashı burada konumlanıyor gene giriyoruz bu serdikos. buradaki u serdikikosu silmeyi unutmuşum Neyse etiket yapıştır diyorum dosyanın üzerine yazılsın mı Türk tur nokta seriko dosyası zaten mevcut şimdi ee, şöyle bir işlem yapacağız. Yeni dosya. Boyut 76.00B. Kaynak dosya. Boyut 54,72 KB. İşaretli değil. Tüm dosyalara uygula. İşaret, i̇ptal, atla, değiştir, dü. Değiştir dü. başarıyla tur-tur.userdico 19. Artık. Yeri, e, içine Çıkmak böyle için tek... atıyoruz. userdico Userd... Sil. Şimdi Sen, Evet Zat Donanım. Donanı ara Ana ekran sayfa 1 bölü 1 varsayılan sayfa Şimdi optimize Remi temizliyoruz Telefonunuz optimize edildi Ve AKP ile TTS'ye e e geçiyoruz ayarlı. Van U ana ekran İşaretli değil Radyo düğmesi Ek epla t Tam. Tam. İşaretli dolanım. Vanwall Van evet. Uygulamalar ekranı. Sayfa iki. Şimdi üç. Bir deneme yapalım. Mesajlar. Mesajlar. Yeni mes. Alıcı düzenleme kutusu. Türkçe. Düzen. Görüntü. Ek. Bir emoji. Etiket. Emoji. Ate. Şu Çöp, adın simgesi. İç, iç, bir, bir su işareti. Çeker, çekerlik, da, bir sembolü. Sütun er, erkekler için işareti. Sütun 5. Artık İpek emojileri yine okuyor ama dediğim gibi ee, nasıl yapacağız bunu? <gülüyor> Normal olarak değil. Zarchiver ya da rar programı ile yapmak zorundayız artık direkt olarak dosya yöneticisinden atamıyoruz dosyayı. Donanım klavye git klavye gizli vanwall Van. ana ekranı ara. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bizim gölgesi. Daratıldı. Kayıt devam ediyor.